Merhaba arkadaşlar, Instagram'a nihayet siyah tema özelliği geldi. Artık eklenti uygulama kullanmadan Instagram'ı siyah tema yapabileceksiniz. Yalnız bu özelliği kullanabilmeniz için Instagram'da beta sürüme sahip olmanız gerekiyor. Şurada gösteriyorum size Instagram'da aşağıda gördüğünüz sürümde olması gerekiyor. Bu sürümün yapmanız için beta sürümünü aşağıda videonun altında açıklama kısmında link koyacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'a giriyorum Şu sağ taraftan 3 çizgi var ona basıyorum arkadaşlar ayarlara geliyorum aşağıda görüyorsunuz Tamam temadan karanlığı seçtim Hiç eklent uygulama kullanmadan Instagram'ı siyah olarak yaptım arkadaşlar beta nasıl olur bunu da kartları ekleyeceğim oradan da izleyebilirsiniz aşağıdaki linkten tıklayıp direkt uygulamanın linkine ulaşabilirsiniz bu siyah temayı yapabilmeniz için Android 6 ve üstü olması gerekiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.